f, değer tablosu aşağıda verilen doğrusal bir fonksiyondur. Tabloda bize üç tane x değeri ve bunun karşılığında fx değerlerini vermişler. Bu grafiklerden hangileri f'den daha hızlı yükselen fonksiyonları göstermektedir? Daha hızlı yükselmek dendiğinde y'deki değişimin x'deki değişime göre daha yüksek olmasından bahsediyoruz. Dikey eksendeki değişimin yatay eksendeki değişimi oranı hangi grafikte f'den daha yüksek? Başka bir deyişle bu grafiklerden hangisinin eğimi f'den daha dik? Verilen fonksiyon için dikey eksendeki değişimin yata eksendeki değişimi oranını bulmakla başlayalım. Değişim f bölü değişim x. Bir kez daha hatırlatayım bu üçgen, buradaki üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi ve değişimi gösteren bir kısaltma olarak kullanılıyor. Değişim f bölü değişim x. Tablodan x, 1 değiştiğinde fonksiyonumuzun değerinin artı 5 değiştiğini görüyoruz. Bu doğrusal bir fonksiyon. Dolayısıyla herhangi iki nokta arasında değişim f bölü değişim x oranı aynı olacak. Eğer bir aşağıdaki noktaya bakarsak yine x yönünde bir birim hareket ettiğimizde y yönünde 5 birim hareket ettiğimizi görüyoruz. İlk satırla üçüncü satırı da karşılaştırabiliriz x 2 birim yükseldiğinde f x 10 birim yükseliyor. Eğim 10 bölü 2 olur ki bu da 5 eşittir. f için eğim yani dikey eksendeki değişimin yata eksendeki değişimi oranı her zaman 5 olacak. Şimdi bu grafiklerden hangisinin f'den daha hızlı yükseldiğini bulalım. A yükselmiyor bile. x yükselirken y azalıyor. Bu seçenek doğru değil, üstünü çizelim. Ve grafiğine bakalım. Eğer buradan başlarsak ve x yönünde 1 bir birim hareket edersek, y yönündeki değişim 1, 2, 3, 4, 5 birim oluyor. Yani seçenek b'deki f fonksiyonuyla ile birebir aynı. Sonra da bize f'den daha hızlı yükselen fonksiyonu bulmamız söylenmiş. Bu grafik f ile aynı hızda yükseliyor. Şimdi c grafiğine bakalım. Bu noktayı seçelim, eksi 3'e eksi 3 noktası. Eğer x yönünde bir birim hareket edersem, y yönünde 5'ten daha fazla yükseliyormuşuz gibi görünüyor, değil mi? Bir sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim yükseliyor. Bu grafiğin eğimi f'den daha dik, demek ki doğru seçenek c. Son seçeneğe de bakalım. Eğer x ekseninde artı bir birim hareket edersek, y ekseninde bir, iki, üç, yaklaşık üç buçuk birim yükseliyoruz. Yani beşten daha fazla değil. Bu grafik f'den daha hızlı yükselmiyor. Bu grafiğin f'den daha hızlı yükselebilmesi için yaklaşık bunun gibi görünmesi gerekirdi. t'de gereken koşulları sağlamıyor, seçeneklerden sadece c doğru.